Değerli ziyanlar, Türkiye'nin tarafsız ana haber bültenine karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık Yılmaz'la tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmelerini sizinle paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tarafa çek olursak. Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oktarık Haber. TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Grab, Type, like, YouTube Tarık Haber TV, ve Facebook Tarık Haber, Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. <gülüyor> Diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tereçek olursak değerli dostlar. Bunlar açılıkça sizlere söylediğiniz efendim ve ilk haberimize geçiyoruz. Yakalama kararı bulunan iki müteahhit kendi yaptıkları binalarda öldü değerli izleyenler. Karamanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da çöken yeni binada yaşamını yitiren iki kişinin haklarına yakalama karşı karşılan müteahhitlerden Celal İlkören ve Sözel Apartmanı'nda Halil İpek'in ise Dündar Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Karamanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da çöken yedi binada yaşamını yitiren iki kişinin Haklarında yakalama kararı çıkarılan müteahhitlerden Celal Yüküren'in Sözel Apartmanı'nda Halil İpey'in ise Gündar Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da yıkılan 7 binadan ikisinde enkaz ve arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili bazı iddialar üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda 67 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanarak gözaltına alınan 39 şüpheliden 15'i tutuklandı. Gözaltına alınanlardan ikisi savcılık ifadesi sonrası, 22 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İki müteahhit yaptıkları binanın enkazında öldü. Deprem sonrası iddialar üzerine başlatılan soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkarılan 67 kişiden Celal İlküren'in yaptığı sözel apartmanının, Halil İpek'in ise Gündar Apartmanı'nın müteahhidi olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Celal İlkören'in Sözel Apartmanı'nda, Halil İpek'in ise Gündar Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat'ta Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturmada devam ediyor. Deprem nedeniyle Yenişehir ilçesindeki bir site ve Kooperatifler Mahallesi Kurtismay Paşa 2. Sokaktaki Sözel Apartmanı ile Bağlar ilçesindeki tesisler kavşağında bulunan Selin 2 apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin. Deprem Soruşturma Bürosu tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 savcı görevlendirildi. Bana haber bir devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan kurumdan açıklamalar ge geldi değerli izleyenler. Haberimiz kulaklarımız oraya çıkıyoruz. Bakan kurumdan açıklamalar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Malatya, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Hatay'da depremin hissedildiği 11 ilimizdedir. Konutlarımızı en kısa zamanda yapmak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini altına almış olacağız. Her enkazdan sonra, enkazdan kurtardığımız kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bir ekip oluyor. Aynı motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 258. saatteki Aleyna kızımıza ulaşılması hepimizi sevince bozdu. Geçici konteyner ve barınma alanlarının kurulum sürecini yürütüyoruz. Sahada bulunan 7.328 uzmanımızla 10 şehirde binalar incelendi. 11 ilimizde eş zamanlı bir süreç yürütülüyor. Malatya'mızda 48.6122 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır, hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi. 10.233 bina bu kapsamda Malatya'da. 194.885 bağımsız bölüm incelemesinden sonra yapıldı. Toki konutlarımızın hepsi hamdolsun sapasağlam ayaktadır. 1.180.000 konutumuz dimdik ayaktadır. 20 yılda 3.3 milyonun konutu ise ayın cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yapılmıştır. 10 ilimizde eş zamanlı cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz. İlgili tüm bakanlıklarımızla birlikte yürütüyoruz. Çehri en doğru en sağlam yere nasıl kurabiliriz istişare etmek, gerekli zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyoruz. 11 ilimizde eş zamanlı sürecimizi yürütüyoruz. Bütün alanlarda çalışmalarımız sürüyor. Bir alanın depremsellik açısından uygun olup olmadığına mikrobölgeleme etüt raporuyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu felaketle birlikte hem mevcut mikrobölgeleme çalışmaları, yeni zemin etütleriyle birlikte jeofizik uzmanlarımızla birlikte oluşan kırıkları da hesap ederek bu seçtiğimiz alanlarda ayrıntılı jeolojik etüt yaparak bütün alanlarda bu çalışmalar yürütülmektedir. Depremin ağır hasar gördüğü değil. ilçe merkezlerinde ayrıntılı etütler yapmak suretiyle gerekli kısıtlamaları, kat yüksekliklerini içerecek çalışmaları da yürütüyoruz. Sayın Kurumu aç kılmalarda bulundu değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. İsveç'ten Kur'an-ı Kerim yakma eylemine yasak geldi değerli izleyenler. detaylar haberimizde. İsveç'ten Kur'an-ı Kerim yakma eylemine yasak. Stockholm polisinden yapılan açıklamada, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için başvuru yapan kişiye izin verilmediği kaydedilerek, Kur'an-ı Kerim yakma olayları arttı ve gelecekte artabileceği göz önüne alınarak kısa vadede isvet çıkarlarına zarar verecek gelişmeler değerlendirilmiş ve buna göre de karar alınmıştır. İfadeleri kullanıldı. Açıklamada izin isteyen kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Stockholm polisi, Danimarkalı Aşırı Sağcı Sıkı Yön Partisi, Stram Kurs, lideri Rasmus Paludan'ın provokasyonundan sonra 8 Şubat'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermemişti. İsveç'in Eski Dışişleri Bakanı Carl Bildh de ülkesinin TV4 kanalına yaptığı açıklamalarda, Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasının İsveç'te yasaklanması gerektiğini vurgulayarak bunun nefret suçu olduğunu ifade etmişti. Paludan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı sıkı yön partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti. Paludan, 27 Ocak'ta Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yapmıştı. Hollanda'da ırkçı İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar, gıda Hareketi Lideri Edwin Wagensfeld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı. Türkiye ve birçok ülkede İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor. Haberin görselleri Ulusplaş'tan servis edilmiştir. Ana haber bürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatdir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna'nın ailesiyle görüştü değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtulan Aleyna Ölmez'in ailesiyle telefonda görüştü. Aleyna'nın depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için Başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna için bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyle hazırız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne En Ana haber. 148 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'in ailesiyle telefonda görüştü. Aleyna'nın depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna için bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız ifadesini kullandı. İletişim başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aleyna Ölmez'in depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için aileye başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz, dileğinde bulundu. Aleyna Ölmez'in bundan böyle teyzesi Güler Duman'a emanet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız ifadesini kullandım. Tamamdır, ülkenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakanlıktan depremde hasar gören yapılarla ilgili açıklama geldi değerli izleyenler. Şehir ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Asrın Felaketi olarak denildirilen Kahramanmaraş Merkezi depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Asrın Felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş Merkezi depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Yemen'in üzerinde üniversiteden 400 profesör ve göçentin de aralarında bulunduğu 7 e aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. hasar tespit çalışlarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisin talebi değerlendirilerek eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor. Bakanlık Bugün itibariyle yapılan hasar tespit çalışmalarında 481.865 binada yer alan 2.196.088 bağımsız birimde inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 61.722 binada yer alan 263.800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği bildirildi. 13.917 binada bulunan 86.670 3 bağımsız birimin orta hasarlı, 121.515 binadaki 7.149.654 bağımsız birimin az hasarlı, 229.023 binada yer alan 915.723 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Bakanlık depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına dair şu bilgilere yer verdi. Adana Adana'da toplam 7.724 binada 127.269 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Buna göre 59 binadaki 1.274 bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 304 binada bulunan 7.270 bağımsız birimin orta hasarlı, 1688 binadaki 38.261 bağımsız birimin az hasarlı, 5.313 binadaki 78.040 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Adıyaman Adıyaman'da toplam 34.578 binada yapılan çalışmada, 115.046 bağımsız birimin hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalarda 6.990 binadaki 29.703 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 2006 113 binadaki 11.179 bağımsız birimin orta hasarlı, 11.694 binada bulunan 38.823 bağımsız birimin az hasarlı, 9.310 binada yer alan 21.365 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi. Diyarbakır Diyarbakır'da toplam 28.969 binada 294.814 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 643 binada yer alan 6.932 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildiği tespit edildi. 718 binadaki 10.095 bağımsız birimin orta hasarlı, 6.725 binada bulunan 86.925 bağımsız birimin az hasarlı, 18.039 binadaki 178.216 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Elazığ Elazığ'da toplam 3.114 binada 30.703 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 664 binadaki 4043 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 138 binadaki 800 bir bağımsız birimin orta hasarlı. 1.460 binada yer alan 15.532 bağımsız birimin az hasarlı, 723 binadaki 9.503 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Kaziantep Kaziantep'te toplam 156.480, 2 binadaki 586, 6, 128 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 12.964 binadaki 31.522 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 4.361 binada bulunan 17.050 bağımsız birimin orta hasarlı, 29.471 binadaki 179.149 bağımsız birimin az hasarlı, 89.092 binada bulunan 309.389 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi. Hatay Hatay'da toplam 68.116 binada 239.142 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 15.248 binada bulunan 71.735 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 2.827 binadaki 18.146 bağımsız birimin orta hasarlı. 17.212 binadaki 60-2034 bağımsız birimin az hasarlı, 29.188 binada bulunan 74.851 bir bağımsız biriminde hasarsız olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ta toplam 69.577 binada bulunan 258.523 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 12.980 binada yer alan 60.050 bir bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 1058 binadaki 7.671 bir bağımsız birimin orta hasarlı, 20.556 bina bulunan 99.480 bir bağımsız birimin as hasarlı. 25.420 bin binadaki 16, 60, 16, 1.932 ah, bağımsız biriminde hasarsız olduğu tespit edildi. Filistin içlerinde yaşanan devir içinde yıkım nedeni olan yıkımın neden olduğu 6.608 binada bulunan 31.904 31 bağımsız birimde hasar tespit İliz. çalışması yapıldı. 812 binadaki 1.224 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 137 binada bulunan 1.033 bağımsız birimin orta hasarlı. 2.208 binadaki 16.296 bağımsız birimin az hasarlı, 2.849 binada yer alan 12.228 12 bağımsız biriminde hasarsız olduğu tespit edildi. Malatya Malatya'da toplam 32.344 binada 174.293 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 8365 binada bulunan 44996 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 945 binadaki 66117 bağımsız birimin orta hasarlı, 8960 binadaki 59825 bağımsız birimin az hasarlı, 7463 binadaki 31894 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Osmaniye Osmaniye'de toplam 34.797 binada bulunan 108.162 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 2531 binadaki 9.595 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 266 binadaki 2.104 bağımsız birimin orta hasarlı, 8.034 binada bulunan 4.929 bağımsız birimin az hasarlı, 22.041 binadaki 51.409 bağımsız birimin hasarsız olduğu tespit edildi. Şanlıurfa Şanlıurfa'da toplam 39.557 binadaki 2.129.006, 105 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 466 binada bulunan 2725 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 550 binada 4707 bağımsız birimin orta hasarlı, 13507 binadaki 112.399 bağımsız birimin az hasarlı, 19.585 binada yer alan 86.896 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi. haber mülterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem anına ait çarpıcı görüntü. Arama kurtarma ekipleri Enkar başında yakalandı. 16. 02. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yani yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan kurum tüm afetzedelerimizi sıcak yuvalarına kavuşturacağız dedi. Celal Şengir Vektim değişikliği Bakan Murat Kurum gece gündüz çalışarak tüm afetzede kardeşlerimizi yeni, güvenli, sağlıklı ve sıcak yuvalarına süratle kavuşturacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gece gündüz çalışarak tüm afetzede kardeşlerimizi yeni, güvenli, sağlıklı ve sıcak yuvalarına süratle kavuşturacağız, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte geldiği Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Kent merkezindeki incelemelerinin ardından Doğanşehir ilçesine geçen bakan kurum, Burada yaptığı açıklamada Afet'in ilk anından itibaren Dezantep'teydik. Dün Adıyaman'da ondan önceki Kahramanmaraş'ta, pazar günü ise Hatay'daydık. Şimdi de Malatya'mızdayız. Malatya depremin acısını çekmiş bir şehrimiz. Biz burada bir önceki depremde vatandaşlarımızla daima birlikteydik. Yaraları birlikte sardık. Yeni yuvalarımızı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Mutluluklarına şahit olduk. İnşallah yine aynı şekilde bir seferberlik ruhuyla gece gündüz çalışarak kardeşlerimizin yanında olacağız. Ve bu zor günleri hep birlikte aşacağız dedi. On bir ilimizde de vatandaşımızla el ele afetin açtığı yaraları sarmaya devam ediyoruz.'' Devletin ve milletin bir seferberlik ruhuyla Malatya'da ve depremden etkilenen diğer illerde olduğunu ifade eden banka kurum. Şu anda Malatya ve diğer illerimizde çalışmalarımızı 7-24 esasına göre sürdürüyoruz. Arama kurtarmadan insani yardım çalışmalarına, hasar tespitten yeni yapacağımız konutların yerleşim yerlerinin tespitine kadar her alanda gereken neyse devletimiz tarafından yapılıyor. 11 ilimizde de vatandaşımızla el ele, Afet'in açtığı yaraları sarmaya devam ediyoruz. Malatya'da arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını neredeyse tamamlamak üzere. Biz her enkazdan son ana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kahramanmaraş'ta 222. saatte 42 yaşındaki Melike kardeşimize 248. saatte Aleyna kızımıza ulaşılması bizleri hakikaten çok duygulandırdı. Milletimizi sevince boğdu, ifadelerine yer verdi. 56.080 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Hasar tespit çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın 7.100 uzmanı 10 şehrimizde çalışmalarını sürdürüyor. Malatya'mızda da de ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza hızla devam ediyor. Şu ana kadar karadan ve havadan şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yaptığımız tespitlerimize göre, Tüm illerimizde 577.689 bina yani 2.665.317 bağımsız bölüm inceledik. Bunlardan 56.080 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 297.122 bağımsız bölüme denk geliyor. Malatya'mızda da yıkık Acil yıkılacak ve ağır hasarlı 194.885 bağımsız bölümden oluşan 39.311 bina tespit ettik. 48.6122 bağımsız bölümden oluşan 10.233 binayı yıkıp, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik şeklinde konuştu. 10 ilimizde inşa edeceğimiz tüm konutlarımızı da bir yıl içerisinde tamamlayacağız. Yeni yapılması planlanan afet konutları hakkında açıklamalarda bulunan bakan kurum, ülke olarak 99 depreme öncesi inşa edilen bu yapıları dönüştürmek için son 20 yılda 3.3 milyon konutun dönüştürdük. Toki ile 1 milyon 180 bin sağlam ve güvenli sosyal konutu tüm donatılarıyla beraber inşa ettik. 50 ve 100 bin sosyal konut kampanyamızı büyük oranda tamamladık. Yeni 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut inşa edilecek arsa ve 50 bin iş yeri çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tüm bu çalışmalarla bugüne kadar 24 milyon insanımızı eski yapılardan kurtardık. Özel sektörümüzün yaptığı yüz binlerce konut ve etkin yapı denetim sistemimizle bu süreci kararlılıkla yürüttük. Tam bir seferberlik ruhuyla hep birlikte milletimizi sağlıklı, güvenli bir şekilde hayat sürecekleri yeni yuvalarına kavuşturmak için var gücümüzle çalıştık. Bakanlık olarak 10 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğimizde inşallah Mart ayının hemen başında ilk etapta 30 bin konutumuzun temellerini atacağız. Afetse'de kardeşlerimiz için 10 ilimizde inşa edeceğimiz tüm konutlarımızı da bir yıl içerisinde tamamlayacağız dedi. Yeni yerleşim alanlarına dair mikro bölgeleme ve zemin de yapıyoruz. Biz şu anda 11 ilimizde inşa edeceğimiz yeni yerleşim alanlarına dair mikro bölgeleme ve zemin ekiplerimizi titizlikle yapıyoruz. Diyen Bakan Kurum. Zaten bugüne kadar yaptığımız tüm uygulamalarda, devlet olarak konut ürettiğimiz tüm bölgelerde bu ekipleri yaptık ve inşa ettik. Bugün milyonlarca kardeşimiz bu güvenli alanlarda hayat sürüyor. Biz yeni yapacağımız yerleşim alanlarında bir taraftan bu çalışmayı yaparken, diğer taraftan da yeni fay hatlarının oluşması nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde de bu etüt çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz, diye konuştu. Yeni konutlar inşa edilene kadar hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini kaydeden bakan kurum, bir alanın yerleşim yerine depremsellik açısından uygun olup olmadığını belirleyen rapora bölgeleme etüt raporu deriz. Bu bilgilerden sonra ifade etmek isterim ki, Asrın felaketini yaşadığımız tüm illerimizde deprem sonrası yeni fay hatları oluştuğu için hali mikro bölgeleme etüt raporlarını baştan aşağı tekrar inceliyoruz. Deprem sonrası yeni fay hatları oluştuğu için tüm etütleri tekrar gözden geçiriyoruz. Diğer taraftan imar planı olan yerlerde imara esas jeolojik etüt raporları zaten var. Biz belediyelerimizin hazırladığı jeolojik etüt raporlarını da diğer etütleri incelediğimiz gibi inceleyeceğiz. Tüm bu incelemelerin ardından çıkacak sonuçlara göre gerekirse imar planlarında değişiklik yapacağız ve kat sayılarını düşüreceğiz. Yine yapılaşma yoğunluğunu azaltacağız. Yine gerekirse yerleşime yasak alanları da belirleyeceğiz şeklinde konuştu. Evlerimizi inşa edene kadar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Bugün yıkılmış olan binaları jeolojik açıdan incelediğimizde, ''Bunların dere yataklarında, dere kenarlarında inşa edildiğini görüyoruz.'' ifadelerini kullanan bakan kurum şunları kaydetti. Şu anda tüm deprem bölgesinde zemin koşullarının tespiti için detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Şunu da belirtelim. Biz Türkiye çapında dönüşümü sürdürdüğümüz her yerde bölgeleme etüt raporu, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt çalışmalarımızı yaptık. Yeni yapacağımız yerleşim yerlerinde de yapmaya zaten devam ediyoruz.'' Bütüncül bir anlayışla bu çalışmamızı tamamlayarak yeni şehirlerimizi güvenli ve sağlıklı yerlere inşa edecek ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Evlerimizi inşa edene kadar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Eşya, taşınma, kira yardımı gibi tüm yardımları yapacağız. Maddi manevi vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını devletimizin tüm imkanlarıyla karşılayacağız. Gece gündüz çalışarak tüm de kardeşlerimizi yeni, güvenli, sağlıklı ve sıcak yuvalarına süratle kavuşturacağız. Sayın bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Vida.com'un net, net sayfası meclisini sese dönüştürmek metrişe için netim okuma teknolojisi isimlanan bir kilometre telefonu zantısıdır. Haber ha, siteleri, bloglar, ayrı ayranları, yayınlar, ders, ders, kitapları, ders kitapları, okul ve materyalı Old, web sitesi, sitesi, web sitesi, sitesi, ses sitesi, sitesi, sitesi, sitesi, sitesi, sitesi, sitesi, sitesi, sitesi, sitesi, sitesi, sitesi, Deprem, deprem anına, anına ait çarpıcı, çarpıcı görüntü, arama aram, terma ekipleri, ekipleri enkaz başında yakalandı, arama terma ekipleri enkaz başında yakalandı. Deprem anına ait çarpıcı, çarpıcı görüntü, arama aram, terma ekipleri enkaz başında yakalandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem anına ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İkinci büyük depremde enkaz başında yakalanan kurtarma ekiplerine ait yeni görüntüler ortaya çıkarken yaşananlar ise mahşeri andırıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve Ponyi'de yıkılan neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne sergiliyor. Karlı havada enkaz başında yakalandılar. 7.7 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin Karlı havada enkaz başında Read aloud web sayfası metnini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan bir krom ve faaliyet. Deprem depremle chants'ın ortaya çıktı. ama kurtarma ekipleri enkaz başında yakalandı. Karabamaraşe meydana gelen depremle ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İkinci büyük depremde enkaz başına yakalanan arama kurtarma ekiplerine ait yeni görüntüler ortaya çıkarken yaşatlar ise mahşirandı. Görüntü. Arama kurtarma ekipleri enkaz başında yakalandı. Arama kurtarma ekipleri ikinci depreme enkaz başında böyle yakalandı. Deprem anına ait çarpıcı görüntü. Arama kurtarma ekipleri enkaz başında yakalandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem anına ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.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 Karlı havada enkaz başında yakalandılar. 7.7 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin Karlı havada enkaz başında yakalandıkları 7.6 büyüklüğündeki depreme ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Mahşeri andıran görüntülerde sık sık tekbir getiriliyor. Hatay'da kaydedildi. İşte deprem anına ait çarpıcı görüntü. A-N-A-S-A-Y-F-A-Y-A dönmek için tıklayınız. Gören telefonuna sarıldı. Bursa'da top araçları. Enkaz altından son videom diye kaydetti. Büyük dikkat çekti. Depremden yararlı bir olduğu çarpışı gerçek ortaya çıktı. Bir yıl önce 100 kişiden sadece 6 kişi kurtuldu. Haber. Haber. Güncel. Sadece 6 kişi kurtuldu. Hatay'daki depremde yıkılan eser apartmanı ile ilgili çarpıcı gerçek. Bir yıl önce sadece 6 kişi kurtuldu. Hatay'daki depremde yıkılan eser apartmanı ile ilgili çarpıcı gerçek bir yıl önce. Kahramanmaraş'taki depremlerde Hatay'da bulunan eser apartmanı da yerle bir oldu. Apartmanın kentsel dönüşüm kapsamında bir yıl önce tamamlandığı belirtildi. Müteahhitin daire başına 200 bin TL aldığı binadaki 28 dairede 100 üzerinde kişi yaşadığı ve sadece 6 kişinin canlı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ile etkiledi. Binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açan depremlerde çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Bir yıl önce yeni binalarına geçtiler. Hatay Antakya'da 7 katlı eser apartmanında yaşayanlar binalarının güvenli olmadığı için bir ile anlaştı. Kentsel dönüşüm kapsamında daire başına 200 bin TL veren vatandaşlar bir yıl önce yeni binalarına geçti. Bina Kahramanmaraş'taki depremlerde yerle bir oldu. Adıyaman'la ilgili karar açıklandı. taşınmıyor. 2.148. saatte mucizenin adı olan Aleyna'dan tek cümlelik mesaj. Sadece 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Melike Şahin'in haberine göre apartmanda 28 dairede 100 gün üzerinde kişi yaşıyordu. Sadece 6 kişi canlı olarak kurtarıldı. İlk depremle yıkıldı. Depremize de yakını Esat Yolcu, adam, yıkımı içinde bizden 6 trilyon para aldı. Yaptığı bina ilk sallantıda yıkıldı. İlk depremin vurmasıyla yerle bir oldu dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gören telefonuna sarıldı. Bursa'da TOG araçları. Enkaz altından son videom diye kaydetti. Anaverç bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 11 gün sonra kurtarılan aleyna tek cümlek mesaj geldi. Doktorlar inanılmaz dedi değerli izleyenlerim. Türkiye 11 gün sonra Karamanmaraş'tan gelen yeni mucizelerin mutluluğunu yaşadı. Onun elde büyük yıkıntılara yerine neden olan deprem sonrası başlayan arama kurtarma çalışmalarının 248. saatinde. 17 yaşındaki Alina ölmez enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Genç kızın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Profesör Doktor Cengiz Dilberç. Çok inanılmaz bir olay bizi şaşırttı. sağlık durumu çok iyi diye konuştu. Ankara'ya sevk edilen Alina ise ilk açıklamasında iyiyim. Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım. Haber. Haber. Güncel. Doktorlar bile şaştı kaldı. Çok inanılmaz bir olay. 248. saatte mucizenin adı olan Aleyna Ölmez'in günler sonra ilk sözleri. Doktorlar bile şaştı kaldı. Çok inanılmaz bir olay. 248. saatte mucizenin adı olan Aleyna Ölmez'in günler sonra ilk sözleri. Türkiye, 11 gün sonra Kahramanmaraş'tan gelen yeni mucizenin mutluluğunu yaşadı. 10 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem sonrası başlayan arama-kurtarma çalışmalarının 248. saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez Enkaz'dan sağ olarak kurtarıldı. Genç kızın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Profesör Doktor Cengiz Dilber çok inanılmaz bir olarak Bizi şaşırttı, sağlık durumu çok iyi diye konuştu. Ankara'ya sevk edilen Aleyna ise ilk açıklamasında iyi. Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım dedi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen peş peşe iki büyük depremin yarattığı enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 11. günde yeni bir mucize yaşandı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üstü Kahramanmaraş'ta 248 saat sonra arama kurtarma ekiplerince sağ olarak çıkartılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez. Herkesi mutluluktan ağlatırken, Sağlık durumuyla ilgili gelen bilgiler ise adeta şaşkına çevirdi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üstü Kahramanmaraş'ta. Enkazdan çıkarılmasının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde ilk muayenesi yapılan ölmez. Buradan da Ankara'ya sevk edildi. Doktorlar bile şaştı kaldı. Çok inanılmaz bir olay, sağlık durumu çok iyi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cengiz Dilber, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Çok inanılmaz bir olay. 248 saat sonra 11. günde geldi. Vücut fonksiyonlarını çok bozulmadan yaşaması, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde Aleyna nasılsın? dedim." Hocam çok iyiyim dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyiyim. Şimdi Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kızı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu. Aleyna Ölmez'den ilk açıklamak. Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım. Biyo biyo. Ölmez. Sevt öncesinde hastanede kendisinin sağlık durumunu soran basın mensuplarına iyiyim teşekkür ederim ifadeleriyle karşılık verdi. Enkaz altında ne yaptığı sorusuna aleyna Ölmez. Hiçbir şey yoktu elimde. Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım dedi. Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise mutluyuz çok şükür. İnşallah hayırlısıyla tamamen ayağa kalkarsa daha da mutlu oluruz. Çok şükür, bin şükür dualarımızın karşılığı oldu. Allah'a daha bir gündür dua ediyorduk. olsun, çok şükür sağlıklı bir şekilde kavuşabildik ifadelerini kullandı. Ankara'ya getirildi. Enkazdan kurtarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Aleyna Ölmez'in, Ahmet Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde tedavisine başlandı. Ölmez'in hastaneye gelişinde yakınları Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar ile sağlık çalışanları karşıladı. Duruma göre gereken açıklama yapılacak. Rektör Profesör Doktor Ünivar yaptığı açıklamada Aleyna Ölmez'in tedavisine çocuk yoğun bakım servisinde başlandığını belirterek arkadaşlarımız tıbbi durumunu değerlendiriyor. Duruma göre gereken açıklama yapılacak diye konuştu. Ölmez'in sağlık durumunun Kahramanmaraş'tan bu yana kamuoyu tarafından takip edildiğini dile getirilen bir var. Aleyna, bizim için depremde önemli bir umudumuz oldu. Tedavisi burada da en güzel şekilde yapılacak ve inşallah sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz. Allah'tan şifa diliyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Üniversite bünyesindeki hastanelerde tedavi gören depremzedelerin durumuna ilişkin de bilgi veren ünlü var. Yaklaşık 700 depremzede vatandaşımızı hastanede kabul ettik. Onlardan şu an itibarıyla 180 civarında hastamız yatıyor. Cebeci hastanemizde şu an 11 yoğun bakımda olmak üzere 25 hastamız var. Diğerleri de i̇bn Sina hastanemizde tedavi görüyor dedi. Ahli Tıp Fakültesi'nin öğretim elemanlarının hem deprem bölgesinde hem Ankara'da yoğun bir gayret sarf ettiğini vurgulan ünü var. Aleyna kardeşimiz enkazdan çıktıktan sonra ilk müdahalesini yapan, Anıtı Fakültesinin çocuk bölümünden bölgeye giden doktorlarımızdı. Onlara da teşekkür ediyoruz ifadesini kullandı. 11 gün sonra böbrekleriyle ilgili. Aleyhine Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili bir sorun üzerine ünü var. Kahramanmaraş'ta ilk tedavisini yapan doktor arkadaşımız Tekin Bey'in de ifade ettiği gibi hakikaten 11 gün sonra böbrekleriyle ilgili ciddi bir problem olmadan çıkmış olmasını fevkalade bir durum olarak da değerlendirmek mümkün dedi günü var şunları kaydetti 183 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayça kardeşimiz de burada yatıyor onu da ziyaret ettim Acıttın mı diye sordum Acıttım dedi üşüdün mü diye sordum üşümedim çünkü salonun ağzısı üzerime düşmüştü dedi hakikaten olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz çok canımız yandı çok vatandaşımız vefat etti yüz binin üzerinde yaralımız var bize düşen o yaralılarımızın en güzel şekilde tedavi edilmesi. Sağlık teşkilatımızın her bir bireyi insanüstü çalışıyor. Arama kurtarma ekibinin sağ ya da yaralı kurtardığı her bir bireyi üstü gayretle tedavi ediyorlar. Ankara Üniversitesi hem İdn Sina hem de Cevici hastanelerindeki doktorları hem çileleri sağlıkçılarıyla takip ediyor. çevirdi Türkçe. Bu sayfayı şuna çevir. Seçenekler. Memur. Kolanüstün performans. Ana haber bültenimiz devam ediyor. <gülüyor> Yaklaşık bir saattir ee, bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Depremzeler'e bir bardak çorbayı 70 liradan sattı. Belediye öyle bir ders verdi ki değerli izleyenler bakın ne oldu. Haber. Haber. Güncel. Depremzeler'e 70 liradan çorba sattı. Belediye kapısında ücretsiz dağıtınca 5 TL'ye düşürdü. Depremzedelere 70 dilen çorba sattı. Belediye kapısında ücretsiz dağıtımca 5 TL'ye düşürdü. Türkiye günlerdir depremlerde yaşamını yitirenlerin yasını yaşarken bölgedeki bazı fırsatçı işletmeler ise faiz fiyatlarla yemek satmaya devam ediyor. adana Gaziantep Antep otoyolundaki bir dinlenme tesisinin de depremzedelere ve bölgeye desteği gidenlere bir bardak çorbayı 70 dilen satması büyük tepki topladı. Ceyhan Belediyesi ise işletmenin kapısında 24 boyunca ucuz olarak ekmek, kaneş ve kek ikram etmeye başladı. Adana Gaziantep kontrol yolundaki bir dinlenme tesisi. Depremzedelere bir tabak çorbayı 70 TL'ye satınca sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Adana'nın Ceyhan Belediyesi ekipleri işletme denetim yapıp uyarılarda bulundu. Bakanlık ceza kesince 25 TL'ye düşürdü. Ticaret Bakanlığı da 1.860.000 TL cezai işlem uyguladı. Bunun üzerine işletme çorbayı 25 TL'ye düşündü. Ceyhan Belediyesi denetimin ardından dinlenme tesisinin girişinde 24 saat esasıyla afet bölgesinden gelen vatandaşlara sıcak çorba, ekmek, su, sandviç, meyve suyu ve kek gibi birçok ikramda bulunmaya başladı. Bu kez çorba fiyatını 5 düşüren işletme, parası olmayanlara da ücretsiz servis etmek zorunda kaldı. Fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Depremzede ücretsiz ikramda bulunan ekipleri ziyaret eden Ceyhan Belediye Başkanı Gülya Erdem, iyi niyetimizi suistimal edenlere... Halkımızın acısı üzerinden fırsat yapmaya kalkışanlara karşı da kanunun bize verdiği yetkilerin tümünü kullanacağız. Hiç kimsenin zaten acılı milletimizin daha fazla canını yakmasına izin vermeyeceğiz. Fırsatçılığa asla göz yummayacağız. Aziz milletimizin canını yakan kim varsa karşısında da duracağız diye konuştu. D.A. Karton bardakta çorba 25 Türk lirası, bir bisiklet 40 Türk lirası. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gören telefonuna sarıldı. Bursa'da top araçları. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tüyler diken diken olduğu Altan 6tan koreografi kurandı, değerli izleyenler. Trabzonspor Basel maçında tüyler diken diken eden koreografi yayınlanmış. Son dakika haberine göre OYFA konferansı diye playoff turunda sahasına Basel'i ağırlayan temsilcimiz Trabzonspor ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası afet zerileri unutmadı. işte detaylar. Spor. Spor. Trabzon Spor. Son dakika. Trabzon Spor Basel maçında tüyleri diken diken eden Koreografi. Son dakika. Trabzon Spor Basel maçında tüyleri diken diken eden Koreografi. Son dakika. Kore Tans Ligi playoff turunda sahasında basit temsilcimiz Trabzon Spor ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası afet unutmadı. İşte detaylar. UEFA Konferans Ligi Play of ilk mücadelesinde Trabzon spor sahasında basit konuk etti. Trabzon'da baser maçı öncesi tarihi kareler. Uygulandıran koreografi. Trabzon sporlu taraftarlar karşılaşma öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketi için bir yaşadığımız deprem felaketi için bir koreografi yaptı. Yapılan koreografi büyük alkış alırken herkesi duygulandırdı. Proto da unutulmadı. Öte yandan, Meksika'dan gelen arama kurtarma ekibinde görev yapan ve ülkemizdeki arama kurtarma çalışmaları esnasında hayatını kaybeden Proto'nun da koreografi'de yer alması herkesi duygulandıran bir başka detay oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Herkes o anları konuşuyor. Dakikalar 4-17'yi gösterirken hep bir ağızdan haykırdılar. Peki sıfır mağlup Ülkemiz de diyor ne oluyor değerli dostlar? Yaklaşık bir saat bu ekonomik hediye haberimize geçiyoruz. 465 milyar dolar Dünya Bankası'nın Türkiye raporuna ortaya çıktı değerli izleyenler. Karamanlı yaşanan bir bölgedeki birçok ille büyük yıkıma sebebiyet veren depremin mali zararının 84 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti. Ancak Dünya Bankası'nın aralık 2021'de yayınladığı raporla dikkat ki Evliye depreme dayanıklı hale getirmenin 465 milyar dolara mal alacağı... finans finans ekonomi Dünya Bankası'nın Türkiye raporunda ortaya çıktı. Çok konuşulacak maliyet 456 milyar dolar. Sünya Bankası'nın Türkiye konunda ortaya çıktı. Çok konuşulacak maliyet 456 milyar dolar. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Rusya'dan Avusturya'da diplomatlar hakkında karar açıklandı değerli izleyenler. Rusya'dan Avusturyalı diplomatlar hakkında karar. Rusya Dışişleri Bakanlığı Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 4 diplomatı istenmeyen kişi ilan etme kararı aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Avusturya'nın daha önce 4 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiği anımsatıldı. Bunun dostça olmayan ve temelsiz bir adım olduğu ve ikili ilişkilere zarar verdiği belirtilen açıklamada bu nedenle Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi Werner Almoferin makamlığa çağrıldığı belirtildi. Açıklamada Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli dört diplomat, mütekabiliyet esasına göre istenmeyen kişi ilan edildi. Bu diplomatların 23 Şubat'ın sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Büyükelçiye bununla ilgili nota verildi, ifadeleri yer aldı. Avusturya'ya giden Rusya'nın resmi temsilcileri için vizelerin çıkarılmasının zorlaştırıldığı ve bunun Avusturya'nın uluslararası görüşmeler konusundaki hükümlülüklerine aykırı olduğu belirtilen açıklamada bu durumun sonuçsuz kalmayacağı kaydedildi. Fotoğraf Anadolu Ajansı. Biz haberimizle birlikte... Tarıkhaber.com'a haber bürtüğünün sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber temiz olan tarıkhaber.com'a bekleriz. Sitemizde her alan reklamlara da tıklayarak bizi destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha mutlu ve daha güvenli bir Türkiye uymak dileğiyle. İyi akşamlar deriz. Hoşçakalın.